Rüzgar saçlarımı savuruyor. Kumral bukuleler yüzüme gözüme çarpıp omuzlarıma dökülürken çıplak kollarımdaki tüyler tatlı tatlı ürperiyor. Ürperti ensemde, kulağımda, saçlarımda gezmiyor. Yabancı bir el gibi dolaşıyor bedenimde. Bu yabancısı olduğum bir duygu. Deniz nasıl da köpük köpük. Martılar çığlık çığlığa, ak köpüklerin üstünde dans ediyor. Onları izliyorum. Yakınlarda bir yerden çalışan işçilerin sesi değiyor kulağıma. Son iki yıldır gerçek bir ortamda insan sesine nasıl da hasret olduğunu düşünüyorum. Nasıl da sevimli görünüyor tüm sesler. Hayatıma dair aldığım kararlarda... ...yaşadığımız bu karabasanın ne derece etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten asıl sebep... ...salgının yarattığı ruhsal bunalım olabilir mi? Yoksa... ...başörtülü bir öğretmen olarak belli bir kesim tarafından... ...yıllardır devam eden kabul görmeme duygusu mu? Sanırım bir yol hikayesi bu. Yola çıkmadan önceki benle... Yolun sonundaki ben arasındaki uçurumsal dönüşümün hikayesi. Bir başörtü örtmeye da aç Hikayesi değil, bir varlık yokluk mücadelesinin hikayesi. Başörtülü bir kadının eşine, içine doğduğu toplumun geleni, görenek ve din algısına, kutsal kabul edilen birçok şeye karşı bir reddiyenin imzası. Bu imza bana ait. Kimim ben? Bir zamanlar başörtülü olduğu için devlet tarafından baskı gören bir öğretmenim. Bugün o başörtüyü çıkarmaya karar verdiğinde de eşinden ve çevresinden yine baskı gören, ailesiyle özgürlüğü arasında seçim yapmaya zorlanan bir kadınım. Evet, toplumsal savaşa soyunmuş bir kadınım işte. Bu savaşta kazanan olmayacak.